Merhabalar, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Türkiye Eğitim Gönüllülüleri Vakfı ve Hacettepe Üniversitesi Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi'nde gönüllülük yaptım. Sizlere bu iki yerde yapmış olduğum gönüllülük faaliyetlerimin nasıl geçtiğinden ve neler yaşadığımdan bahsedeceğim. Tek evde gönüllü olduğum süre zarfı boyunca çocuklarıyla olan iletişimim daha da güçlendi. Benim için yeni bir tecrübe olan bu süreçte çocuklara çok alıştım. Birlikte bir çok güzel etkinlik gerçekleştirdik. Çocuklar beni ablaları olarak görüyor, bana küçük hediyeler getiriyorlardı. Ve bu beni çok mutlu ediyordu. Bir gün tegev ile birlikte bir okula giderek etkinlikler gerçekleştirdik. Gerçek bir sınıf ortamında ilk kez bir şeyleri anlatacaktım. Bu durum beni heyecanlandırmıştı. Ama sonuç olarak çok güzel iki saat geçirmiştim. Sınıfta özel öğrenme güçlülüğü olan bir çocuk vardı. Yapılan etkinliklere katılmıyordu. Arkadaşları onun hep öyle olduğunu söyledi. Açıkçası ben ve etkinlik arkadaşım nasıl davranacağımızı bilemediğimiz için bir şey yapamadık. Bu durum beni biraz üzmüştü. Çünkü arkadaşları bir şeyler yaparken o katılmıyor, kendi kendine defterine boyama yapıyordu. Öğretmeniyle konuştuğumda kendince katı kuralları olduğunu ve ancak o isterse etkinliklere katılacağını söyledi. Yaşamış olduğum bu durumdan sonra böyle zamanlarda neler yapabilirim? Bunlarla alakalı araştırmalar yaparak kendimi geliştirmeye karar verdim. Bir diğer gönüllü olduğum yer Hacettepe Üniversitesi Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi Teknoloji Mentörlük Programı'ydı. Bu programda bir öğretim elmanı ile eşleşerek onun teknolojik becerilerini geliştirmek ve derslerinde teknolojiyi etkili kullanmasını desteklemek üzere bir aracı anlatacaktım. Bu program beni oldukça heyecanlandırmıştı ve biraz da germişti. Çünkü eşleşmiş olduğum öğretim elemanının anlatımlar esnasında soracağı sorulara karşı yetersiz olmak istemiyordum. Ama eşleşmiş olduğum öğretim elemanı ile yaptığımız görüşmeler boyunca süreç çok güzel ilerledi. Öğretim elemanı öğrenmeye çok açıktı ve ayrıca iyi bir teknoloji okuryazarlık becerisine sahipti. Birlikte 4 hafta boyunca güzel ve verimli bir süreç geçirdik. ''Bu iki yerde gönüllülük yaptığım için mutluyum. Bana birçok güzel deneyim kazandırdılar.''